Merhabalar JJ Square tekrar hoş geldiniz. Bugün Survivor Out bölümü fragmanı ile denk geldik. Evet, tekrar ve bu akşam göreceksiniz. Yani Survivor başlamadan önce. Neyse abone ol buddy palace takılırken takıp videoya geçelim. Yep. Ben diyorum sonrası odaya bir şey sonrası adaya Bu, pardon, hiç kış var mı orada? Hmm? Yoksa hep böyle mi sıcak oluyor? Ha. Tam da alev aldı. Böyle mı? Daha ben bir defa arlamadım telefonuyla gizemde söyler Merecim, Gizem elendi. Benim ha. daha fiksam yok Gizemde. Of. Oh. neyi laf kastım kastım kastım. Bir anda Merve. O <gülüyor> kadar demek yapmaya çalışıyorsun. bu oh. oh. yeniliyordu ne? Böyle bir an, öyle bir zaman gelecek ki göz göre göre şeyleri kulak dele dele hatırlatacağım. artık o an gel. Survivor All Star 2022'nin yedek. Yedekleri oynamadığında Issa Issa Ah Berkan çok iyi bu arada. Bu Berkan çok iyi. O gedahe şey. Oh ama dediğin Yunus Emre. Ohani. Aa a Elif Evet. aynı takımda değil aynı takım aslında yasin biraz gıcık galiba bilmiyorum annel yasin kim? Biraz... yasin bu yemek yok yasin Hı. bu yasin Anil de biraz böyle bir biraz gıcık yasin şap kopardı çıkarma gelsin ah <gülüyor> o Ah! hayırse babaşladı yine. Yok şey böyle bir sevinçleri var ya. Ha okey okey ha. yani Oha bu gün mi bu akşam? Evet Yeni bir sistemi var şimdi. Sürgün şey ne demek? Hı You know Şimdi sadece pota Sadece pota Sen ismin çık çık çıkarsa sen şeye gidiyorsun sürgün kamp. Isolation. only you will so the so, be there. like they en çok yarışmacımız. Şimdi sürgün Survivor All Star. Ya... Oo, ne bütün bu. Ya korkuyorum onlar <gülüyor> için ya. Ne bütün bu frak ya. Çok iyi. Oha. Heyecanla bekliyorum ben. Bende, bende. Evet. Ah, neyse. Evet, arkadaşlar duyduğunuz, izlediniz, evet. gördüğünüz ve ya yeah. hangi takım tutuyorsunuz? Gördüğünüz ee, yazabilirsiniz <gülüyor> <gülüyor> ve hangi oyuncuyu tutuyorsunuz? Gem bom bom bir daha kesef kadar